Merhabalar. Hatice Arman, endüstriyel tasarımcıyım, İTÜ mezunuyum. Proje direktörüyüm burada, tasarım direktörüyüm. Firmamız Arman Tasarım 20 yılı aşkın süredir endüstriyel tasarım konusunda Türkiye'de ve Avrupa'da birçok firmayla çalışan profesyonel bir firmadır. Ürün geliştirme firmasıdır. boyutlu yazıcılarla ben aslında biraz erken tanıştığını düşünüyorum. Çünkü üniversitede henüz öğrenciyken 3. sınıfta iş teklifi aldığım Eczacıbaşı firmasında gördüğüm büyük bir cihazla başladı bu serüven. Oldukça da pahalıydı. Çok maliyetli bir cihazdı ve herkesin görmeye geldiğini hatırlıyorum. O yüzden 99 yılında biz tasarladığımız banyo ürünlerinin ilk prototiplerini oradan elimize almaya başladık ve bu çok etkileyiciydi. Çünkü ekranda gördüğünüz şeyle ürüne dokunmak arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla herhalde ben bu kadar erken tanışan şanslı azınlıktanım. Çünkü onlarla testler yapılıyordu. Yani içinden su geçen bir cihaz tasarlıyordu. Ve basınç testleri, ergonomi testleri, tasarımlar, müşteri sunumları gibi şeyleri çok kolay atlatıyordu. Bu da kesinlikle güzel bir serüvendi. Prototip üretimi, endüstriyel tasarımın artık olmazsa olmaz bir parçası. Ben... Katalizör olarak tanımlıyorum aslında bu süreci. Çünkü ürün geliştirme süreci kavramsal tasarım, konsept ve fikir aşamasıyla başlayan bir konu. Sonrasında sizin bunu işte tasarımı görselleştirdiğiniz ve mühendisliğini yaptığınız bir ürünü artık kalıp öncesi, kalıp yatırımı öncesi. Çünkü bunlar çok büyük yatırımlar. Bir onaylamanız gerekiyor. Tasarımcı olarak sizin onaylamanız gerekiyor. Hem de bunu müşterinize onaylatmanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu ürünün elinizde bir e, ürünün, bir maketinin olması Eskiden bunlar tabii maket diyorduk biz ama şu anda tabii hızlı prototiple bunlar çok kolay bir hale geldi. Yani ürünü görmek, test etmek, onunla ilgili bir takım denemeler yapmak, işte açılarını denemek çok kolay hale geldi. Ebatlarını görmek, yani sadece... Hani bu görsel dışıdan öte fonksiyon testleri de yapıyoruz biz prototipte. Bu yüzden de olmazsa olmaz bir kriter. Üretim öncesi ürünü doğrulamak için en önemli adım şu anda. Ve Biz hani Arman Tasarım olarak buna çok inanıyoruz. Prototip konusunda çok yatırım yapıyoruz. Ofiste çok ciddi 5-6 tane prototip makinamız var. Kesinlikle daha yenilerini de almayı planlıyoruz. Çünkü gerçekten hepsinde 24 saat çalışıyor. Çünkü çok projemiz var ve hepsiyle hepsini de prototiple doğrulamayı seviyoruz. İki prototip makinasını eve taşıdık pandemi süresince ve e, onları iş, yine işle ilgili de aktif kullandık. Arada kendimize yüz maskesi de yaptık ve bazı sağlık çalışanlarına da destek olduk bu dönemde. Bizim için iş durmadı tabii ki. Projelerin hepsi deadline'ı ve belli yatırımları olduğu için o projeleri biz evde devam ettirdik. Bizim evet görme yine doğrulama anlamında sürecimiz aynıydı. Ofiste ya da evde olduğunda da aynı katkıyı bize sağladı. Ama yani tabii çocuklarla biraz daha farklı şeylerde çıkardık arada. Boş durduğu zamanlarda da keyif projelerine, çocuklarla ilgili aktivitelerde de destek oldu. <gülüyor> Şeridi yazıcılarda biz genel olarak ABS ve PLA kullanıyoruz. Bir de bazen esnek malzemeler kullanabiliyoruz, silikon base malzemeler. Ama genel olarak herhalde olan tüm filament tipleri bizim ofiste var zaten. Hepsini kullanıyoruz. Transparan kullandıklarımız da var. Ama e, tabii ki her türlü geliştirmeye açığız. Çünkü malzeme ayrı bir konu. Yeni geliştirmeler bekliyoruz akseden. Yeni filament ve yeni ürün yapıları. Bir 3D printer'dan beklentimiz tabii ki hiç arıza vermeden 24 saat çalışması kalibrasyonu, uzaktan erişimi kolay olmalı. Bence şu anda en önemli konulardan biri IoT bez bir Bazen evet kamerayla keşke gece takıldı mı? Biz çünkü akşam çok bırakıyoruz baskıya. Sabaha kadar hani sabah geldiğimizde prototip hazır olmuş oluyor. Bu büyük bir avantaj ve bazen gece takılabilme ya da bir sorun oluştuğunda işte elektrikler gittiğinde ya da uzaktan görmek, izlemek eğlenceli olur gibi geliyor bana. Süreci daha iyi etkiler gibi. Ama genel olarak hani Zaxa ürünlerinden istediğimizi alıyoruz, beklentilerimizi karşılıyor. Müzik Üç boyutlu yazıcıların geleceğini dört boyutlu görüyorum. Üç boyutun artık yetmeyeceğini dördüncü boyuta geçeceğimizi görüyoruz. Günümüzde Endüstri 4.0'ı bile geçtiğimiz bir noktada yazıcılarda da dördüncü boyutta konuşulmaya başlandı. Bunlar kendi kendini monte eden ürünler, uzaktan eğişilebilir ürünler. Dördüncü boyutu zaten şu anda bir kısım başladı. MIT'de falan bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah Türkiye'de de yenilikçi öncü firmaları bekliyoruz.